Thank you. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle masamızın üzerinde görmüş olduğunuz Synology'nin DS420 Plus ismini verdiği NAS cihazını inceleyeceğiz. Şimdi incelemeye başlamadan önce biraz NAS cihazlarından bahsetmek istiyorum. aslında Uzun yıllardır hayatımızda olan cihazlar, NAS cihazları ama ağırlıklı olarak baktığımızda iş yerlerinde ve kurumsal olarak çok kullanıldığını görüyorduk. Ama gelişen teknoloji, uygun hale gelen fiyatlar artık bu tarz cihazları yavaş yavaş evlerimize de getirmeye başladı. Synology bu alanda özelleşmiş bir marka ve özellikle NAS tarafında çok güzel farklı farklı ürünleri de bulunuyor. Bize teste gönderilen model ise... İsminden de anlaşıldığı ya da şu anda ekranda da gördüğünüz gibi dörtlü bir disk sistemine sahip. Şimdi NAS cihazlarının tamamında bu tarz bir içine disk koyabileceğiniz bir kasa olarak düşünmeniz gerekiyor bunu. Bu ürünler birer depolama çözümü ama bu depolama çözümü derken doğrudan bilgisayara bağlanmıyor. Ağa bağlanıyorlar. Şurada Şu anda bir sarı bir kablo görüyorsunuzdur muhtemelen ekranda. Şu anda bu ağımıza bağlı. Evimizdeki, iş yerimizdeki, evimizde kullanabileceğimiz bir aslında depolama çözümü. Ağ bağlandığı zaman tabii aklımıza gelen şey şu bütün NAS'larda olduğu gibi bu üründe de uzaktan erişim vesaire gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Şimdi NAS cihazlarından biraz bahsettim. Synology de bu alanda özelleşmiş bir marka. Ve markanın ağırlıklı olarak da bu tarz böyle farklı farklı beklenti ve ihtiyaçlara yönelik tasarladığı ürünleri var. Yani ikili olanları da var bunun daha fazla disk alabilenleri de var. Farklı farklı ürünler var. Biz daha çok böyle video işleri yapan ve sürekli bir depolama ihtiyacı olan bir yayın olarak dedik ki bize böyle dörtlü bir şey olsun. Bunun içine biz disklerimizi koyalım. Çektiğimiz videoları koyalım. Buna ağdan erişelim, uzaktan erişelim. İnternetin olduğu herhangi bir yerden de bu dokümanlarımıza erişelim dedik. Ve böyle bir tercih yapmış olduk. Bir test edeceğiz. Bakalım bize neler sunacak. Her zaman yaptığım gibi ben genel görünümden biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl yazarda olduğu gibi aslında ön tarafta dörtlü bir disk alanı bizi bekliyor. Bunlar şimdi iki tanesinde var olduğu için ben onları çıkarmışım. Çok kolay bir şekilde şöyle basıyorsunuz. Çıkartılıyor. Şöyle çektiğimiz zaman da şu e, kaset mi desem kasama desem bunlar hazır halde bir şekilde geliyor. Bunun içine diskimizi koyuyoruz ve bu arada çok güzel bir sistem yapmış e, Synology. Bunları böyle hani vidalamaya falan gerek yok. Hala vida yerleri var ama bu SSD taktığınız zaman geçerli olacak bir şey. Hard disklerde yani 3.5 inçlik hard disklerde vidalamaya gerek yok. Bu yan taraflarında bir mekanizma var. Bunu böyle çıkartıyorsunuz. Şöyle bir parça burada var. Bir parça da burada var. E, diskin içine oturtup bu parçayı kenara taktığınız zaman o özel yuvaların içine bunun tırnakları var onlar giriyor ve bu hazır hale geliyor. Şimdi tekrar ben yuvasına koyayım. Bundan 4 tane var yani bu cihazın içine 4'e kadar hard disk sabit disk bağlayabileceğimiz anlamına geliyor. 3.5 inç işte bağlayabiliriz 2.5 buçuk de bağlayabiliyoruz. Hard disk de olabiliyor SSD de olabiliyor o artık bizim bütçemize durumumuza bağlı. şöyle takıyoruz bakın taktık ve kilitledik. Şimdi görüyorsunuz burada yuvaları var bunların her birinin üzerinde. Bir de kutudan böyle bir anahtar çıkıyor. Bunu detaylarda size gösteririm. Bu uzak mesafeden muhtemelen göremeyeceksiniz. İsterseniz bu anahtarla bunları kilitliyorsunuz. Hani birileri çıkartıp kurcalamasın diye disklerinizi. Söylediğim gibi 4 tane yerimiz var. Ön tarafa bakınca çeşitli fonksiyonları gösterebilen LED lambamız var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane LED lambamız var. İşlem yaparken falan bunlar yanıyor. Bir tane USB bağlantımız var yine ön tarafta. Ve bir de Güç açma kapama tuşumuz var. Aslında bu ürünleri, nasıl ürünlerin tamamı için söyleyebilirim ki bu ürün içinden şey geçerli. İçinde bir işletim sistemi çalışan basitçe bir bilgisayar olarak düşünebiliriz. Bu bilgisayar bize uzaktan dosyalarımıza erişme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda anlatacağım başka özellikler de sunuyor. Arka tarafa gelecek olsak iki tane ethernet bağımsı var. Gigabit bağlantıyı destekliyor. Bir power girişimiz var ki adaptör kutusundan çıkıyor. Bir de bir tane daha USB. Dine arka yüzde bulunuyor. Hem ön yüzde hem arka yüzde birer tane USB var. Buralara ne takılacak diye soracak olursanız buraları arkadaşlar isterseniz harici USB bellek ya da USB diskli takabiliyorsunuz. Kutudan iki tane şöyle eternet bağlantı kablomuz çıkıyor. İsterseniz bunları da hani kullanabilirsiniz. Ben şu an kullanmadığım için size göstermek için bunları almış oldum. Bu şekilde bir de şöyle bir 15-20 tane yakın vidamız var. Eğer... Küçük disk bağlarsanız yani iki buçuk inçlik disk bağladığınız zaman bu vidalarla tutturmanız gerekiyor. Az önce gösterdiğim şu parçaları arkadaşlar. Şu iki tanesine de ben bir disk taktım deneme amaçlı. Bakalım bize neler sunduğunu göstermek için. Şimdi gelin Sinojici DS420 Plus'ın teknik özelliklerine bir göz atalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Hem ev hem de küçük ofisler için uygun bir NAS çözümü. 60TB'a kadar bir ham depolama kapasitesi sunuyor. 64 bitlik 4 çekirdekli 1.4 GHz'lik bir işlemcimiz var ve 1 GB DDR4 belleğimiz var. 112 MB bölü saniye üzerinde sıralı okuma ve yazma çıkışı bulunuyor. Uyku modunda yalnızca 7.98 watt enerji tüketebiliyor. Diğer NAS'lardan farklı olarak bu ürünü birçok farklı uygulama, çözüm, platform veya işte çeşitli yazılımlar yükleyerek farklı farklı özellikler kullanılabilir hale geliyor. Örneğin bu mesela bunu bir surveillance cam dediğimiz yani güvenlik kamerası sunucusu olarak kullanabiliyorsunuz. onun ne bir yazılım var onu yüklemeniz gerekiyor. Akıllı fotoğraf kitaplığımız var. Synology Moments diye geçiyor. Synology Disk Station Manager var orada disklerimizi görebiliyoruz. Synology Hyper Backup var. Ki Synology Surveillance Station'da 16'ya kadar kamerayı görebiliyoruz. DS Photo, DS Audio, DS Video ve DS Fire, Photo Station, Audio Station ve Video Station gibi özellikler de ekleyebiliyorsunuz. 4 tane 3.5 inç veya 2.5 inçlik SATA Hard Disk SSD yüklenebiliyor. 2 tane USB 0'muz var. 2.21 kilogram ağırlığımız var. Ve farklı farklı RAID desteği de var. RAID 0 var, RAID 1 var, RAID 5 var, RAID 6 var ve RAID 10 desteğimiz var. 2 yıl garantimiz var ve fiyatında biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte 6000 TL olduğunu belirtelim. Şimdi sinolojinin özelliklerinden bir tanesi de kolay kurulum imkanı sunması. Gerçekten de cihazı ben networke bağladım, ağa bağladım ki mutlaka mutlaka ağa bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz ürünler USB'den bir bağlantı gibi bir opsiyon yok. Bunun altını özellikle çizeyim. Çünkü bazen böyle beklentiler olabiliyor ama bu ürünlerde USB bağlantı özelliği bulunmuyor. USB'den bağlanıyorsunuz. USB'den bağlanması için mutlaka bulunduğunuz yerde bir ağınızın olması, kablolu bir ağın olması gerekiyor. Bağladım ben. Cihaz hemen görülüyor zaten. Bir kendi yazılımı var. Ağdaki saynoloji cihazlarını görebileceğiniz bu yazılımla gördüm ben. Bağlantıyı yaptıktan sonra kurulum geçiyorsunuz. Kurulumda içine disk taktığınız zaman diskler sıfırlanıyor, formatlanıyor ve İstediğiniz gibi de o diskleri kullanmaya başlıyorsunuz. E, çok kolay bir arayüzü var. Sizden şey şifre istiyor. Belli e, şifrelerle girmeniz gerekiyor tabii ki doğal olarak buraya. Ve bu kolay arayüzle beraber doğrudan doğruya kullanılmaya başlıyorsunuz. Yani kurulum çok uzun sürmüyor. Yaklaşık bir 5 dakikada falan 5-6 dakikada en fazla 10 dakikada bütün kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Dosyalara kolay erişim, tüm cihazlardan değerlerin senkronizasyonu ve sırasıyla drive uygulamasıyla dosya alışverişi tüm bir aile için, mesela evde kullanacaksınız bunu, multimedya merkezi oluşturma yeteneği de bu üründe bulunuyor. Şimdi bu ürünün farklı farklı kullanım senaryoları var arkadaşlar. Öyle, evinizde aldınız, içine filmlerinizi koydunuz, müziklerinizi koydunuz, fotoğraflarınızı koydunuz çocuğunuzun, ailenizin, annenizin, babanızın veya daha önceki yıllarda çektiğiniz bütün fotoğrafları disklere yüklediniz ve Evet, akıllı bir televizyondan da bunları görmek istiyorsunuz. işte bu ürün size bunu sağlıyor. Ya da çeşitli fotoğraflarınız var, videolarınız var. Bunları da yine görmek istiyorsunuz. Yine bu ürün sizlere bunları sağlıyor. Bunun için bazı uygulamaları yüklemeniz gerekiyor. Bunu da araya öze girdiğinizde zaten size gösteriyor. Paketler diye bir şey var. O menüye girince orada böyle bir sürü... Hani çok profesyonel taraftan da olanlar da var. Amatör kullanım için, ev kullanım için olanlar da var. Bu seçtiğiniz paketlerden istediğinizi yüklüyorsunuz ve cihazınız o özelliği kavuşmuş oluyor. Yani bir fotoğraf serveru gibi davranmaya başlıyor, müzik serveru gibi davranmaya başlıyor, film serveru gibi sunusu gibi davranmaya başlıyor. Ve bunların hepsini ücretsiz olarak kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Bir diğer ilginç özellik ise... Sayyolojinin Quick Connect adını verdiği bir sistem. Şimdi bu sistemde cihazı kurarken sizden bir şifre belirlemenizi istiyor. Quick Connect için özel bir şifre. Bu şifreyi belirledikten sonra Quick Connect'in bir internet sitesi var. Şimdi ekranda gösteririm ben şurada bir yerde yazarım. Oraya girdiğiniz zaman size diyor ki senin diyor NAS sunucunun şifresini bana söyle diyor. O şifreyi girdiğiniz zaman itibaren doğrudan doğruya NAS'ınızın tüm arayüzüne İnternetteki herhangi bir yerden, dünyanın herhangi bir yerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti benim. Dosyalarınızı görebiliyorsunuz, transfer yapabiliyorsunuz, download yapabiliyorsunuz, upload yapabiliyorsunuz. Tabii ki bulunduğunuz yerdeki internet hızına bağlı olarak yapabiliyorsunuz bunları. Ama bu Queen Connect özelliğinin çok başarılı olduğunu söyleyeyim ben. Hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz ve tüm arayüzü de yine normal sanki lokalde çalışıyormuş gibi görmeniz de mümkün oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Synology'nin DS420 Plus ürününe ağ üzerinden bağlanabiliyoruz dedik. Eğer mobil uygulamada yüklerseniz cep telefonunuza veya tabletinize internet üzerinden ve dünyanın yine herhangi bir yerinden cep telefonunuzdan da dokümanlara erişebiliyorsunuz ya da oraya Döküman yükleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Özellikle böyle hani bilgisayar açmayayım ben ama dosyalarıma erişmek istiyorum, dokunmak istiyorum, görmek istiyorum diyorsanız bence bu çok güzel bir özellik olmuş. Uygulamayı da yükleyip hem iOS hem Android sürümüm var. Uygulama telefonunuzu yüklediğiniz andan itibaren sunucuya da erişiminiz sağlanmış oluyor. Ve evdeki ya da yerinizdeki dokümanlarınızı anında görmüş oluyorsunuz. Video Station uygulaması. Çeşitli cihazlarda video koleksiyonu oluşturmak ve videoları izlemek için bilgisayarlar, akıllı telefonlar, medya oynatıcılar ve TV'ler üzerinden de kullanılabiliyor. Aynı zamanda medya sunucu paketini yüklerseniz bu cihazın üzerinden DLNA destekli cihazlarda da doğrudan video ve fotoğraflarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin olduğunu söyleyelim. Öte yandan kişisel fotoğraflar içinde Moments isimli bir uygulama var. O uygulamayı da yüklediğiniz zaman sunucu üzerine yani nasıl üzerine yüklediğiniz zaman kişisel fotoğraflarınıza ulaşabiliyorsunuz. Onlarla ilgili böyle albümler oluşturup onları hem lokal ağınızda yani evinizdeki internet üzerinden ya da dışarıdan da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Benzer bir durum Audio Station isimli uygulama içinde geçerli. Yine bu arayüzden ulaştığımız uygulamayı NAS'ın üzerine yüklediğinizde onun içine yüklediğiniz, eklediğiniz müzikleri de yine ağ üzerinden çalmanız, dinlemeniz ve bunları bir şekilde stream etmeniz mümkün olabiliyor. Tabii ki bu lokal ağda yapabileceğiniz bir özellik olduğunu özellikle belirtelim. Mesela bir diğer farklı senaryoda ise bu NAS'ın kullanımıyla ilgili Mac bilgisayarınız var ve Time Machine özelliğiniz varsa Time Machine'deki yedekleri bu NAS üzerine almanız da mümkün oluyor. İçine böyle yüksek kapasiteli bir disk koyduğunuz zaman doğrudan doğruya Mac'teki, Mac bilgisayardaki yedeklerinizi Time Machine yardımıyla bu NAS üzerine almanız mümkün hale geliyor. Şimdi bu anlattıklarım biraz daha çok böyle ev için ya da kişisel kullanım için senaryolardı. Biraz daha büyük düşünürsek ya da kurumsal, bizim gibi mesela çok video içerik üretenler için nasıl kullanılabilir böyle bir NAS sunucu? Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Biz şimdi video çekiyoruz. Örneğin bu video çektik. Ortalama böyle bir videonun detaylarıyla beraber kapladığı alan 8-10 GB'ı buluyor. Hatta bazı otomobil videolarında mesela bu rakam 20-25 GB'ye kadar çıkıyor. E biz de bunları sonuçta bir depolama alanına koymak zorundayız ve bunların da yedeklenmesi gerekiyor. Şimdi NAS dediğimiz cihazlarda RAID sistemlerle bir hedefleme sistemi kurulabiliyor. E, RAID'lerin de farklı farklı varyasyonları olmakla beraber RAID 0, RAID 1, RAID 2 böyle 5-6'ya kadar giden farklı RAID seçenekleri var. RAID çok teknik bir tabir o yüzden ben onun çok detayına girmeyeceğim ama kabaca anlatmak gerekirse bir diskteki veriyi farklı disklere de yazma mantığına dayanıyor RAID sistemi. Örneğin burada 4 tane disk görüyorsunuz. Işte Tam şimdi ben onları tam hepsini ekranda gösteririm size ama işte RAID 0 yapınca bunların e, hepsinin kapasitesinin sadece bir tanesinin kadarını kullanabiliyorsunuz ki RAID yaptığınız zaman bu kapasitelerin birbirine eşit olması gerekiyor burada. Yani 4 tane 4 TB koyduğumuzu diyelim ki hepsinin 4 TB olması lazım ya da 4 tane 8 TB koyduysanız 4'lü 4'ünde 8 TB olması gerekiyor gibi çeşitli varyasyonlar var. RAID e, turlarına göre değişmekle beraber örneğin bazı RAID türlerinde bir tane, diyelim 2 tane diskiniz varsa Bunların mesela 8.8 8 olduğunu düşünelim. Toplam kapasiteniz 16 olmuyor. 8 e, TB'lik bir kapasiteniz oluyor. Bu 8 TB'nin her birine aynı bilgi yazılıyor arkadaşlar. Yani iki diske de aynı bilgi yazılıyor. Bunun amacı ne? Bir diske bir şey olursa ötekinden devam etmeyi sağlamak. Hatta farklı farklı elektörlerinde Aynı bilgiyi aynı veriyi 3 diske, 4 diske, 5 diske kadar yazılabilen RAID türleri de var. Bunlar daha çok tabii ki kurumsal yapılar için geçer. Örneğin bir bankacılık işlemlerinde tabii ki sizin o bilgiyi riske atma ihtimaliniz yok ama bizim gibi hani ev kullanması için hani aynı bilgiyi 4 diske yazmanın çok bir mantığı olmayabilir. Ama bizim kullandığımız genelde böyle daha orta ölçekli işletmelerde genelde aynı bilgiyi iki tane diske yazsanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada tercih sizin. Biraz daha teknik profesyonel bir yardım alarak hangi zeydi seçmeniz gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama bizim senaryomuzda biz genelde şöyle bir sistem uygulamayı tercih ediyoruz. İki tane diski aynı boyutta seçip aynı bilgiyi iki de yazıp e toplam kapasite olarak da her birinin bilinci kapasitesi ilk kapasitesini yani örneğin 4-4-2 tane disk aldık toplam kapasitemiz 8 TB olmuyor 4 terabaytı kullanıyoruz ama aynı bilgi diğer 4 terabaytta da yazılmış oluyor. Bunu da altın özellikle çizelim. Biz daha çok bu amaçla kullandık. Hani diğer özelliklerini de kullanabiliriz. Bir ofiste videolarımızı da izlemek için bir multimedya sunucu da kurabiliriz. Müziklerimiz için bir şeyler yapabiliriz. Ya da daha profesyonel çözümler için de onlarla da ilgili bir sürü ayar var bu arada. E, DS420 Plus'ın üzerinde. Ve özellikle böyle hani üst düzey bilginiz varsa e, daha çok böyle kurumlara yönelik işte Ofisli entegrasyonlar veya işte Google Drive'la ya da farklı cloud sistemlerle entegrasyonlar falan da yapacaksınız. bunlarla ilgili hepsinin ayarları var, hepsinin detayları var. Ama tabii ki o konularda birazcık bilgili olmak gerekiyor. Biz daha çok kendi işimize olan kısmıyla ilgilendiğimiz için bu şekilde bir kullanım yapmayı uygun gördük. Toparlamak gerekirse Synology'nin DS420 Plus ürünü özellikle bizim ihtiyaçlarımız için çok faydalı bir cihaz. A üzerinden dokümanlarımıza erişmek, birden fazla kullanıcının o dokümanları görmesi ve aynı zamanda da ofiste değilken de internet üzerinden bu dosyalara erişip bunları alabilmek ya da başka dosyaları bu internet üzerinden aktarabilmek için kullandığımız bir sunucu oldu. Bu tarz ihtiyacı olanlara ben öneriyorum. Kurulumu çok kolay. Onu çok beğendim. Onu baştan söyleyelim. Artı çeşitli ayarları yapması da gerçekten kolay. Size bir arayüz çıkıyor. Bu arayüzde her şeyi yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu ürünler az önce söyledim ama belki kaçıranlar olabilir. USB'den bağlanmıyor bunlar. Network'ten yani ağ üzerinden, Ethernet üzerinden bağlamanız gerekiyor. Kablosuz bağlanma özelliği de en azından şimdilik yok. Onun da altına özellikle çizelim. Aktarma da gayet başarılı. 112 megabayta kadar saniyede aktarma destekliyor. Ama Gigabit Ethernet bağlısı kullanmanız lazım. onu altını özellikle çizmiş olayım. Bir de bu tarz ürünler diskle beraber gelmiyor arkadaşlar. Disk sizin almanız gerekiyor. Sadece siz bu kasayı alıyorsunuz. İçine koyacağınız diskleri de sizin haricen almış olmanız gerekiyor. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Sinaloji'nin DS420 Plus isimli NAS sunucusu hakkında bilgi vermeye çalıştık. Olur ya bizim anlatmayı unuttuğumuz sizin bu anlattıklarımızın dışında merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altında yorum olarak bize yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmalı diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Abone olmayı ve bizleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.